f x eşittir 2 çarpı kök içinde x kare artı 1 eksi 1 bölü kök içinde x kare artı 1 artı 1 ve f x eşittir 2 x eksi 1 bölü x artı 1. Peki neyi bulmak istiyoruz? fgx bu karmaşık ifade ise ve fx de buna eşit ise gx nedir? Bu soru işlem yapmadan yalnızca verilen ifadelere bakarak da çözebiliriz. Çünkü F, G, x fonksiyonunu oluşturmak için fx fonksiyonunda x gördüğümüz her yere gx yazarız. gx'in ne olduğunu bilmiyoruz. Yani fgx eşittir 2 çarpı gx eksi 1 Bölü gx artı 1. fx fonksiyonunda x gördüğümüz her yere gx koyduk. Ve bu yeni ifadenin ilk ifadeye eşit olması gerektiğini biliyoruz. Yalnızca ilkinde gx olarak yazılmamıştı. Yani bu ifade eşittir. 2 çarpı kök içinde x kare artı 1 eksi 1. Bölü kök içinde x kare artı 1 artı 1 eşitliği kurduğumuza göre ifadelerin arasındaki benzerliği görmek daha kolay. gx'in neye eşit olduğu? burada belli oluyor. Payda 2 çarpı bir terim eksi 1 var. Ve burada da 2 çarpı bir terim eksi 1 var. Paydada ise aynı terim artı 1 var. Burada da o terim artı 1 var. Yani gx eşittir kök içinde, x kare artı 1 çıkıyor. Aslında bu soru bir test sorusuydu. Eğer bu tarz bir soru teste çıksaydı, şıkların hepsini fx'teki x yerine koyup deneyebilirdik ve en üstteki ifadeyi veren seçenek doğru seçenek olurdu, değil mi? Neden denemiyoruz? Hadi bir de bu şekilde çözmeyi deneyelim. Ama önce şunları bir sileyim. Burası biraz kalabalık oldu. Problemi şıklar olmadan seçenekler olmadan çözebileceğimizi gördük değil mi? Ama şıklar verildiğinde işimiz çok daha kolaylaşıyor. Evet, şurayı da tekrar yazayım. Evet, f(x) eşittir 2x eksi 1 bölü x artı 1. Ve sonra da aşağıdakilerden hangisi gx'tir diye sormuşlar. A seçeneği kök x, B kök içinde x üzeri 2 artı 1, ki cevabın b olduğunu az önce bulduk. c seçeneği x demişler, d x kare ve e x kare artı 1. Bu problemi yalnızca ifadelere bakıp, fx içinde g(x) yerine yazarak çözebiliriz. Tıpkı ilk yöntemdeki gibi. Ama bu aklınıza gelmediyse gelmiyorsa bile, fx fonksiyonundaki x'in yerine, x'lerin yerine, şıklardaki değerleri vererek cevabı bulabiliriz de x değerleri yerine a şıkkındaki kök x'i koysaydık ne çıkardı? Deneyelim. 2 kök x, eksi 1, bölü, kök x artı 1 olurdu. Bu buradaki değere eşit değil. p şıkkındaki ifadeyi de fx'e yerleştirmeyi deneyelim. Bu ifadeyi fx fonksiyonunda x yerine yazdığımızda bulduğumuz şey, gerçekten de verilen fg x ifadesine eşit oluyor. Yani cevap b. Yine de diğer şıkları da deneyelim. Eğer fx fonksiyonunda x yerine c şıkkındaki x'i koyarsak hiçbir değişiklik olmaz, değil mi? fx'in aynısı çıkar ve bu da ilk ifadeye eşit olmaz. Peki d şıkkını x yerine yazınca ne oluyor? O zaman da 2x kare eksi 1 bölü x kare artı 1 oluyor. Olmadı. E'yi de deneyelim. fk x eşittir. 2 çarpı x kare artı 1 eksi 1 bölü x kare artı 1 artı 1. Bu ifadeyi sadeleştirebiliriz ama yine de ilk ifadeye eşit olmaz. Şıklar verildiyse, seçenekler verildiyse seçeneklerden giderek bu soruyu çözebilirsiniz. Yani bu ifadeyi fx fonksiyonundaki x'lerin yerine yazdığımızda buradaki ifadeyi elde ediyoruz. Zaten soruda da bizden bunu istiyordu.